Ele aldığı konulardan dolayı Hogarth'ın tüm işlerini seviyorum çünkü tasvirlerinin bir sıcaklığı samimiyeti var eserlerindeki insanları tanıyorsunuz tanıma şansınız oluyor Meslektaşlarının çevresinin dışında kalmıştı. Bence eğer resim, yazı, tiyatro veya hatta sinema aracılığıyla sanatçı olmuş biriyseniz o zaman meslektaş çevresinde yeriniz yoktur. Aykırı bir tip olmanız gerekir. Hogarth hep hoşuma giden ve kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalıştığım sanatçılardan biri olmuştur. Aynı... Shaw'saer veya Shakespeare gibi o da toplumsal hayatın görünümünü muhteşem bir şekilde dile getirmektedir. Refraf isimli bir film çekmiştim. Bir grup inşaat işçisi hakkındaydı. <gülüyor> Onlar buraya tam oturuyorlar. Filmde de bu resimde olduğu gibi hayatları yüzlerine kazınmış insanlar görüyorsunuz. İrlanda'da 30'lu yıllarda geçen bir filmin çekimini yeni bitirdik. Tüm insanlar bu resimde kendilerine bir yer bulmuştu. Sizi gülümseten insanlar, dinlemeyi sevdiğiniz kişiler, bazen de trajik hayatlar yaşamış olanlar. Hepsiyle bir bağlantı kuruyorsunuz. Size uyum sağlıyorlar. Hogarth çoğu portre ressamını hor görüyordu. Çünkü çoğu portre elbiselerden ve kumaşlardan ibaretti. Ama asıl işçilik yüzdeydi. Tenin narin tonları ve diğer tüm renkler yumuşatılmıştı. Böylece, resmini yaptığı kişinin karakterini belirginleştirmişti. Diğer tablolarda, bir şekilde varlıklı insanların resmedildiğini görüyorsunuz. Hem kaliteli kıyafetleri hem de sahibi oldukları yerler gösterilmiş. Ama ben, kiminle oturup bir şeyler içeceğimi biliyorum. Hogarth'ın insanlarıyla.